Bugünkü webinarımızda sizlere piyetsinin mühendislik hesaplamalarına özel çözümü olan Metket hesaplama programından bahsedeceğiz. Bugünkü webinarımızda inceleyeceğimiz konu başlıkları mühendislik hesaplamalarındaki zorluklar, Metket nedir, ne değildir, yetenekleri nelerdir, Metket öğrenmesi zor mudur ve Metket programı üzerinden örnekler şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi. Mühendislik hesaplamalarındaki zorlukları incelemeden önce bugün hesap yaparken neler yaptığımıza bakmakta fayda var. Neler yapıyoruz bugün hesap yaparken genellikle şu yöntemi izliyoruz. Önce bir kaynak kitaplara göz gezdirip bir literatür taraması yaptıktan sonra hesaplamalarımızı hesap makinesi veya elektronik tablolardan faydalanarak bazen de kağıt üzerinde hesaplamalar gerçekleştirerek ortaya çıkartıyoruz. Fakat bu yöntemin daha sonrasında bir raporlama gerektiğinde veya hesap değişkenlerinden bir veya birkaç tanesinin değişmesi gerektiğinde bazı dezavantajları karşımıza çıkıyor. Değişkenlerden birisi değişse bile tüm hesaba yeniden başlamamız gerekiyor. Yani diyelim ki işte üzerinde tekillik uygulanmış bir girişe ait seyim hesabı yaptınız ve işiniz bittikten birkaç hafta sonra farklı giriş ölçüleriyle benzer hesabı yeniden gerçekleştirmeniz gerekti. O zaman sil baştan bütün hesabı yeniden ele alarak hesabı gerçekleştirmemiz gerekiyor bildiğimiz gibi. O zaman başladığımızdan beri yaptığımız bu işlemleri sıralarsak birincisi tüm kaynak taramaları bilgisayar ve kağıt üzerine yaptığımız her şeyi tek bir formatta bir araya getirip derleyip toplamamız gerekiyor. İkincisi hesabımızı raporlayabilmeliyiz. Yani raporlamayı yaparken de hesabımızın izlenebilir bir yapıda olması gerekiyor. Hesabımıza bakan birisi az çok bizim ne yaptığımızı, gerçekleştiğimiz işlemleri anlayabilmeli. Karşı tarafı temiz bir rapor formatı sunmalıyız gerekiyor. Tabi bazen de üçüncü kişiler tarafından işte know-how'ınızı korumak amacıyla olabilir. Bu rapor içerisinde yer alan hesaplarınızın görünmemesini de isteyebilirsiniz. O zaman bu noktada da bilgi gizliliği de ön plana çıkıyor ki MedCat ile Parolayla gizlenmiş hesap alanları da oluşturabiliyorsunuz. Bundan program üzerinde de bahsedeceğim birazdan. Burada üçüncü ve son maddemizde hesabımızın değişken değerlere karşı duyarlı olması gerekiyor. Yani benzer bir hesabı yeniden yapmamız gerektiğinde her şeyi sil baştan yapmamamız gerekiyor. Peki Metket nedir? Metket kolay kullanım arayüzü ile hiçbir programlama dili bilmeye gerek kalmadan kullanım sağlayan, Metin, görsel, hesap tanımlamaları, grafikler veya tablolar gibi tüm hesap içeriğinizi tek bir sayfada toparlayabilmenize yardımcı olan güçlü bir mühendislik hesaplamaları yazılımıdır. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum: Metki'yi ilk kez duyanlar için analiz programı ile çalıştıranlar oluyor. Hayır arkadaşlar, Metki bir kay programı değil, Metki bir hesaplama programı İşte kim olabilir Metki'nin rakibi bugün baktığımızda işte bir Metlap olabilir mesela, işte üniversite yıllarından bilirsiniz Metlap olabilir veya <gülüyor> en basitinden hepimizin bilgisayarlarında bulunan ofis programlarından Excel olabilir mesela. Excel'de bir hesaplama programı bildiğiniz üzere. Peki, Metket'in yeteneklerine göz atacak olursak. Metket bize beyaz tahta veya defter sayfasına gibi bir çalışma ortamı sağlıyor. Hesaplamalarınızı programlama dili bilmeye gerek kalmadan deftere nasıl yazıyorsanız doğal matematik notasyonları ile çalışma sayfanıza da o şekilde yazıp işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz ve hesap sayfanız her an canlı oluyor. Yani değişkenlerinizden birisinin değişmesi gerektiği an sayfadaki tüm hesabınız da güncelleniyor. Parametrik bir hesap yapmış oluyorsunuz yani. Şimdi sadece raporlama için de değil, MedCat ile firmanızı ve yaptığınız işe de bir standart bir değer katmış olursunuz. Hatta her defasında bu standart ile hesap sayfanıza başlamak için kendinize veya firmanıza özel antetli kağıtlar oluşturabilirsiniz. Veya raporlamalarınıza, sunumunuza veya spesifikasyon raporlarınızda olabilir. Özel çalışma şablonları oluşturabilirsiniz. Yani her yeni dosya dediğinizde o şablonla başlarsınız. CAD kullanıcıları yabancı değil bu terime. CAD programlarında da template'ler var biliyorsunuz. Şablon dosyalar var. Aynı şablon dosyaları MetKET programında da kullanabiliyorsunuz. MedCAD programında da template'ler oluşturabiliyorsunuz. Öte yandan MedCat içerisinde birim yönetim ve birim çeviri işlemlerini oldukça basit bir şekilde hesaplamalar içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi her sonunda aynı şeyi söylüyorum ama bence MedCat'in en güzel ve Creo kullanıcıysanız aynı zamanda Creo kullanıcılar için en güzel ve en eğlenceli özelliklerinden bir tanesi. 3D Creo CAD datanız ile MedCat sayfanızdaki hesabı birbirine entegre edebilirsiniz. Bundan da bahsedeceğim birazdan program üzerinde. Peki Metket'in nasıl öğrenebilirim sorusunun cevabına gelince Metket öğrenmesi en kolay yazılımlardan bir tanesidir arkadaşlar bunu çok samimiyetle söyleyebilirim. Zaten herhangi bir programlama diliniz yok Tamamen doğal matematik notasyonlarıyla çalışıyorsunuz. Diyelim ki daha da ileriye gitmek istediniz. İşte optimizasyon hesapları kurmak istiyorsunuz. lineer alcebra ile çalışabilirsiniz. Fast Fourier Transform veya vektörizasyon hesapları, istatistik hesapları, Monte Carlo simülasyonları gibi hesaplar yapmak istiyorsunuz diyelim. Bu noktada da Metcad size ilerlemeniz için zengin bir tutorial kütüphanesinin yanı sıra örneklerle zenginleştirilmiş help menüsü ve standart mühendislik hesaplamalarında barındıran worksheet veriyi beraberinde getiriyor arkadaşlar. Şimdi sunumu çok fazla uzatmayacağım. Şöyle program üzerinden anlatmaya geçelim. Sayfamı değiştiriyorum. Evet, şu an Metket arayüzünü görüyorsunuz arkadaşlar. Demiştik ki bir kağıt üzerinde veya beyaz tahtada çalışır gibi çalışma ortamı sağlar size. Dökümanla buradaki e, menülerdeki yapı zaten ofis programlarından bildiğimiz yapı yine kriyo kullanıcılarının yabancı olduğu bir yapı değil arkadaşlar. Ribbon menü mantığı, şerit menü mantığı var burada. Defter arayüzü veya beyaz tahta demiştik. Şuraya bakın ister beyaz bir sayfada isterseniz gridlerle bölünmüş bir sayfada çalıştırabilirsiniz. Geleceğim tekrar birazdan bu bölüme. Önce medketi açtık. Nasıl hesap gerçekleştirebiliriz? Doğal matematik notasyonları dedik değil mi? Deftere nasıl yazıyorsa, o şekilde. Bakın 2 artı 2 eşittir dediğimde hesap sayfası canlı olduğu için hemen onun sonucunu verecektir bana. Birimlerle çalışabilirsiniz dedik. Mesela 5 fit ile 10 metreyi karma birimleri topluyorum bakın. Artı 6 yardayı toplayacağım. Eşittir diyorum. Sonucu metre verdi. Sonucu metre değil santimetre olarak istiyorum dedim bakın. Hemen birim çeviri işlemlerini hızlıca yaptırabilirsiniz. Peki bu birimler nereden geliyor arkadaşlar? Hemen units karşımda şurada. Burada kullanacağınız bütün birimler var arkadaşlar. Enerji birimleri, kuvvet birimleri, uzunluk birimleri, işte manyetik birimler, güç birimleri, basınç birimlerini hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine sonucu bilimsel formatta verecektir Medkit. Hemen ona da müdahale edebiliriz. Yani hesap makinesindeki böyle 10 3 falan gösteriyor. Şurada mat formattingten bunu general değil decimal olarak göster deyip ondalıklı olarak göstermesini de sağlayabiliriz hesap formatını. Değişken tanımlayabilirsiniz. Yani x'e iki değerini atacağım mesela. Bakın x eşittir 2 değil bu. 2 nokta üst üste kullanıyorum değişken tanımlamalarında. Y 2 nokta üst üste dedim mesela. Bu da 2x artı 25 olsun. Decimal'i nereden seçtik? Tekrar gösterebilirsiniz. Neyi nereden seçtik? Alamadım sesinizi. E, üst sayı yerine decimal gösterimi nereden yaptınız? Mat formattingte de bakın. Mat formatting sekmesinde burada göreceksiniz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi diyelim ki X'e değer atadık, Y'ye değer atadık. Bunları şöyle toplayalım, işlem yaptıralım. X kare artı kök Y diyelim mesela. Eşittir dediğimizde bize bunun sonucunu verecektir. Değişkenlerden herhangi birisi değiştiğinde daha sonra sonucumuz tabii ki de güncellenecektir. Şöyle temizliyim hesap sayfasına. Şöyle bir işlem yapayım. İki değişkenli bir fonksiyon tanımlayacağım. I fonksiyonu B ve H'e bağlı fonksiyon. Yani şundan farkı yok. FX diyoruz ya, FX eşittir diyoruz ya. ya yani FX'yi tanımlıyorum aslında. I fonksiyon olarak tanımladım. Diyelim ki 1 bölü 2 çarpı B çarpı H kare olsun. Artı 15 metre üzeri 4 olsun. Şimdi bunun sonucunu şöyle görmek istiyorum. Birimlerle çalışacağım yine. B 4 metre olsun diyelim. H 3 metre olsun. Eşittir dediğimizde bize sonuç vermedi metket. Sonuç vermemesinin bir sebebi var. Bakın üzerine tıkladığımda birimlerin uyumlu olmadığından bahsediyor bize. O zaman yazdığımız fonksiyona bakıyoruz. Neden uyumlu değil birimler? Biz bunlara bir birim atadık değil mi? Eğer birim atamasaydım problem yoktu zaten. Ben burada metre birimini kullandım. Aynı zamanda değişkenleri verirken de metre birimini kullandım. O zaman buradaki 1 2 bh kareden metre küp gelmeyecek mi? Metre küp olan bir şeyi metre üzeri 4 toplayabilir miyiz? Toplayamayız tabii ki de. Demek ki benim üstlerimde bir problem var. Metre küple metre küpü toplayacağım. Son ucuna litre verdi. Litre olarak değil galon olarak ver bana bunu diyorum. Bu kadar basit bakın kullanmak şöyle devam edeyim Mesela sembolik hesaplamalar yaptırabilirsiniz şöyle hepimizin çok iyi bildiği bir fonksiyon tanımlayalım AX kare artı BX artı C şimdi bunun X'e göre köklerini hesaplatmak istiyoruz bakın herhangi bir değişken değerim yok mesela 3x kare artı 5x yazmadım buraya AX kare artı BX yazdım Şurada bakın met sekmesinde sembolik hesaplamalar var sembolik eşittir var bakın burada yani normal eşittir değil sembolik eşittir'i kullanıyorum aynı zamanda kısa yola da dikkat edin bakın metket içerisinde her bir operatörün bir kısa yolu vardır şöyle mouse üzerine geldiğinizde gösterir size kısa yolu kontrol noktaymış bakın mesela başka kısa yollara bakalım operatörlere. Şöyle boşluğa klikleyeyim. Operatörlerin hepsi aktif göreyim. Mesela ne arıyorum? Diyelim ki matris arıyorum bakın mesela. Kontrol menks yoluymuş. Bu kısa yolları bilmeniz önemli arkadaşlar. Çünkü hesabın sırasında hız kazandırır size. Türev mesela kontrol shift'te, integral kontrol shift ı. -E. Ve işte köke bakalım. İşte ters sılaş kök veriyormuş bakın mesela. Yani ters slash yaptığımda bunu hızlıca ekrana getirebilirim. Şimdi ben sembolik eşitliği kullanacağım. kontrol nokta dedim ve solvi kullanıyorum burada. Tabii X'e göre soru yapacağım. Bakın Köklerini getirdi karşıma. Peki bu soru nereden geldi? Sembolik hesaplarda Solve'i kullandım burada arkadaşlar. Madcap'te bakın şöyle bir şey var. Şöyle şu webinarın şeyini bir kenara çekeyim şurada. Tamam. Metkette şöyle bir kolaylık var arkadaşlar. Mesela burada bir işlem baktınız. İşte Solve'i kullanacağım mesela. Ama bilmiyorsunuz kullanmayı. Böyle ekrana geldi bilmiyorsunuz kullanmayı. Şöyle seçiliyken. Sağ üstte help menüsüne giderseniz Evet help menüsüne gittiğimde Sol nasıl kullanılır bununla ilgili help başlığı karşınıza gelecektir veya gelmediyse benim gibi uğraşmak yerine arkadaşlar şuraya sor yazdığınızda o şekilde de gelebilirsiniz ama geliyor yani Burada bazı örnekler de var mesela sol nasıl kullanacaksınız örnekleri bakın kopyalayabilirsiniz sayfanızı click copy this expression diyor üzerine şöyle bir kere klikledikten sonra arkadaşlar medket sayfanızda bunu görmek istiyorsanız yapıştırarak medket sayfanıza burada kullanabilirsiniz Help'in böyle bir güzel bir kullanım var mesela sol içindeydi az önce şunu mesela atıyorum burada if diye bir komut var bakın if'i seçtim help menüsüne gidiyorum bakın o if'in nasıl kullanıcı ile ilgili help de o bölümü açıyor size aratmak zorunda bırakmıyor yani göstermek istedim buydu az önce şimdi x'in köklerini bulduk arkadaşlar Yine burada Help menüsünden bahsetmişken şu Resources bölümünden de bahsedeyim arkadaşlar. İşte MedCAD'in nasıl öğreneceğim diye merak ediyorsunuz. Bakın burada Learning Connector var. Ee, tutorial videolarının olduğu bölüme bağlanacaktır. BTC'nin sitesine. Veya Nginic Resources'a bakalım. Şu an sayfada bir problem var sanırım. Heh, şu an açıldı. Az önce sayfada bir problem vardı herhalde. Nereyi açtım arkadaşlar? Tekrar göstereyim. Engineering Resources bölümünü açtığımda şöyle bir worksheet library'e bağlanacaktır. Burada mesela işte hesap yapıyorsunuz. Makine mühendisliği ile ilgili hesaplar yapıyorsunuz diyelim. Burada bazı örnek hesaplar var. Kaynak kitaplardan derlenmiş. Mesela işte bakalım neler var. İşte centrifuge pompalı, kan tipi centrifuge pompalı. Işte kavrama seçimi mesela. İşte yük boyunca uygulanmış şeyin kirişin eğilme momenti gibi mevcut hesapları buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. İçine girip hazır worksheet'ler vardır. Yani worksheet dediğim Medkit'teki çalışma sayfası download edip çalışma sayfanızın içeriğine göz atabilirsiniz hangi hesaplamaları gerçekleştirmiş gibi. Yine arkadaşlar, Klavix yollarından bahsettim mesela. Bakın burada bunlarla ilgili bir doküman var. bunu ulaşabilirsiniz. Keyboard shortcuts'a girip şöyle bütün Komutlar için kullanılan klavye kısayolları burada mevcut arkadaşlar. Ya kısa yollar konusuna bence üzerine düşün. Metket kullanıyorsanız eğer. Çünkü sürekli buradan komut seçmek bir yerden sonra ya operatör seçmek bir yerden sonra ızdırap olur arkadaşlar. Kısa yollar kullanın. Şimdi şöyle devam edeceğim. Bir tane fx fonksiyonu tanımlayalım. Sonuçları nasıl alabiliriz? Bundan bahsedelim. fx fonksiyonumuzda xq-3x kare olsun artı Sinüs x olsun. Şimdi bakın sonuçları göreceğiniz zaman şöyle yapabilirsiniz. Mesela x'in 2D'ye bir değer atadınız. fx eşittir dediğinizde bunun sonucunu verecektir size. Burada metket şu mantıkta çalışır arkadaşlar. x'in tanımlaması burada ve fx sonucun burada. Eğer ki sonucu siz değişkenden yukarıya alırsanız sonuç vermeyecektir size. Değişkenle aynı hizada veya aşağısında olması gerekir. Tabii bazen şöyle bir şey de oluyor. Mesela tüm 5 sayfa bir rapor hazırladınız. Input'larınızın hepsi birinin sayfada kaldı. Fakat siz inputları aynı zamanda son sayfada da görmek istiyorsunuz. O zaman bunu hani iki nokta üst üste tanımlıyor ya değişkeni? Global değişken olarak da tanımlayabilirsiniz. Onun operatörü bakın şurada üç çizgili eşittir o. Yani değiştireceğim bakın şöyle. Üç çizgili eşittir global değişken olduğu anlamına gelir. Yine x'e 2 atamış oldum yani. O zaman Bakın fx'in, x'in üstünde veya altında olması herhangi bir şeyi değiştirmeyecektir. Ama normal şartlarda böyle bir şeye ihtiyacımız yoksa şu iki nokta üst üste deyip normal, standart, değişken tanımlamasını kullanabiliyoruz. Başka? Bu fx'in sonucunu şöyle de görebiliriz. Az önce mesela ı, b, h diye fonksiyonu tanımlamıştım. Onu da yaptım aynısını. Direkt f'in içine yazabilirim arkadaşlar. f3 eşittir ver bize gibi. Veya x'i bir matris olarak tanımlayabiliriz. Hemen c yaptım kısayolu bildiğim için. 1, 2, 3 diye bir matris tanımlayalım. fx eşittir dediğimizde buna göre sonucunu verecektir. Yine aralık değişkeni olarak tanımlayabilirsiniz. Yani ne demek aralık değişkeni? Şu x diyorum ki 0'dan başlayıp virgül koydum 0'dan sonra 0.1 artışlarla devam edip 5'e kadar devam etsin mesela. Yani 0'dan 0, 1, 0, 2, 0, 3 diye başladı. Kaça kadar? 5'e kadar devam etti. Yani şöyle x eşittir'i görürsen bakın. Bakın 0, 1, 2, 4, 5 diye devam ediyor. Şöyle bir açayım aşağı doğru. O 50 satırlık bir matris verecektir. Bakın 5'e kadar devam ediyor. Şimdi ben zaten bu aralık değişimini tanımladıysam f x eşittir dediğim yere bunu direkt olarak bana vermeli. Yine bu sonuç matrisini ve elinizde şöyle bir matris varsa bakın şöyle kontrol edebilirsiniz gezmek için matriste şu 3 noktaya klikleyip şöyle bir gezinti butonu çıkacaktır satırlar arasında veya küçültmek isterseniz şöyle alt bölümünden boyutunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi böyle devam edelim fx fonksiyonumuz kalsın bu fx fonksiyonu bir türevini alalım mesela ona üssü x diyorum iki nokta üst üste ve türev için Yine operatörlerden aslında türev operatörünü kullandım. CTRL-SHIFT-X yolu. Biraz da integral kullanacağım. CTRL-SHIFT-I. DDX, FX'in sonucunu sembolik olarak alacağım. Eşittir demiyor demiyorum bakın. Sembolik olarak çözdürsün istiyorum. Evet, türevimiz bu. İntegralimizi de şöyle hesaplayalım. Ona da büyük FX diyelim. Bakın bunların üçü de birbirinden farklı fonksiyonlar. F, F üssü ve büyük F. Siz ABC de diyebilirsiniz. Burada da f(x) fonksiyonumuz d(x) olsun, sembolik olarak bunun da çözümünü elde edelim. Ve diyelim ki bunları bir grafik olarak elde etmek istiyoruz. Grafikler için bakın, plot sekmesine geldiğimde, insert plot. Burada dört farklı grafik türüm var: xy plot, polar plot, işte contour plot'u, şöyle renk geçişlerinin olduğu iki boyutlu. Bir de 3D plot. Eğer ki z yönünde de değişkeniniz varsa, sonucunuz varsa fonksiyonunuz varsa pardon Z onun içinde 3D plot kullanabilirsiniz ben XY plot kullanacağım burada şöyle bakın grafik alalım geldi bunun boyutunu ayarlıyorum şöyle şimdi alt bölüm x eksenini gösteriyor bakın x eksenini neyi gösterecek Dilerseniz bunları yerlerini taşıyabilirsiniz bakın şöyle istediğiniz bölgeye zaten siz taşırken o bırakabileceğiniz yerleri şöyle gösteriyor size alt kısım X eksenini x'i göstersin, y ekseninde f(x) göstersin. Yani şöyle fonksiyonumuzun eğrisi karşımıza gelecektir. Burada grafik alanı ile ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Bakın grafik değerleriyle ilgili de aynı şekilde. Mesela 2000'e eksi 2400 aralık vermiş, çok büyük bu aralık. Ben bunu artı eksi 10 aralığında görmek istiyorum. Şöyle siliyorum değerlerimi artı eksi 10 dedim. Aynı şekilde x eksenimi de eksi 3 ve artı 3 aralığında görmem yeterli olacaktır benim için veya şu grafik eksenlerini şöyle çekiştirebilirsiniz bakın istediğiniz herhangi bir bölgeye ya sıfırlamak isterseniz yine yukarıda cross-axis at 00 diye bir buton var ona kliplerinize tekrar onlar sıfıra sıfır noktasında buluşacaklardır yine grafik alanı beyaz bir arka plan verir size onunla ilgili düzenlemeleri plot background kurandı ayarlayabilirsiniz mesela transparan yapabilirsiniz sayfanızda bütün görünebilir şöyle veya işte beyaz arka plan var burada. Tamamen bembeyaz bir arka plan verecektir. Defaultu paper rengindedir. Paper rengi böyle hafif sarımsı bir renkte görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer fonksiyonları da buraya ekleyelim. Devam edeceğim buradaki değişikliklere. Böyle diyorum. Shift Enter dedim burada. F üstü X'i görelim burada. Ve büyük F, X'i bu da integralimizde. İntegralimizi görelim. Bakın üç fonksiyonu da aynı grafik üzerinde izleyebiliyorum. Dilerseniz burada mesela biri mavi görünüyor, diğeri işte siyah görünüyor. Birbirine karışıyor diyelim. Bunlara ayrı ayrı müdahale edebilirsiniz. Siyah olan hangisiymiş mesela? Türevin türevin eğrisiymiş. O mesela line style'ını değiştirelim. Şöyle kesikli çizgi yapalım. İşte mavi olana bakalım. Mavi olan fonksiyonumuzun eğrisi. Mesela onun renginde şöyle turuncu yapmayalım. Ne renk yapalım? Kahverengi yapalım mesela. Biraz daha kalın yapalım style'ında center line şeklinde yapalım gibi düzenlemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bundan bahsedeceğim. Biraz şu dokümandan bahsedelim. Şunları bir temizleyeyim. Doküman yapısından bahsedeyim. Doküman yapısı zaten Word'ten yabancı olduğunuz bir ortam değil arkadaşlar. Bunları hepimiz biliyoruz. İşte orientation yatay mı görünsün, dikey mi görünsün. İşte sayfa boyutum şu an ledger boyutunda, işte A4 olsun gibi. İşte grid'ler görünsün, görünmesin. Beyaz tahtayla çalışabilirsiniz demiştik. Grid size'larınız ne olsun? Şurada bunları silmeden önce bir şunu göstereyim. Şu grid size'lara girmişken şöyle yapalım. Mesela grid size diye bahsettiği şu karelerin boyutu arkadaşlar. Burada iki standart grid size'ınız var. Standart veya Fine diyebilirsiniz. Fine de daha küçük küçük kareler verecektir size. Bir de şu değerleri şu yüzden geri getirdim. Bazen şöyle tanımlamış olduğunuz değerler üst üste binme yapıyor. Bu da metket içinde güzel bir özellik. Şöyle seçip arkadaşlar hesaplamalarınızı sağ tuştan separate regions vertical derseniz yani iki olarak region bölgeleri birbirinden ayır derseniz onları üst üste binen tanımlamaları birbirinden ayıracaktır arkadaşlar. O yüzden geri getirdim bunu az önce marjinleri kontrol edebilirsiniz Marginler yani şu altta üstte yer alan boşluklar işte baktığımızda standart veriyor işte narrow daha dar veriyor bize Veya işte wide olarak veriyor diyelim ki biz narrow seçtik hatta şöyle yapalım buradan da mesela bir template'ten bahsettik bir template nasıl hazırlanır oraya doğru gidelim şimdi marginlerimi bir ayarlayayım önce bakın burada marjinleri sadece standart olarak değil custom margins olarak da ayarlayabilirsiniz mesela soldan 12.5 Fazla 10 yapalım soldan sağdan üstten 20 olsun alt kısımdan da 20 olsun tam üstten bu kadar boşluk yeter alt kısımdan da bu kadar boşluk yeter bize şimdi sayfaya üst bilgi ve alt bilgi ekleyeceğim üst bilgi eklemek için bakın şu üst bilgideki marjının olduğu boşluğa çift klik yapmam yeterli mesela bir görsel ekleyeceğim bakın döküman sekmesinde solda imajı görüyorsunuz likledim imaja. imaj için browse diyor. Şöyle logo getireyim bir tane. Onu şöyle yerleştiriyorum. Boyutunu ayarlayabilirsiniz isterseniz. Bir text ekleyeyim. Ha text ekleme konusuna gelmişken bu da önemli. Bir tekrar normal sayfaya geçeyim. Bakın bir text yazacaksınız diyelim. Adımı soyadım yazacağım mesela. Bakın adımı boşluk bırakıyorum soyadımı yazamıyorum boşluk bıraktığımda. Bunun sebebi şu. Sayfaya herhangi bir şey yazmaya başladığınızda bu matematiksel ifade girişi oluyor arkadaşlar. Yani default olarak matematiksel ifade girişiniz açık. Eğer ki bir text yazmak istiyorsanız bunun için text box veya text blok kullanmalısınız. Text box şöyle bir, ufak bir text box verecektir bize yine boyutu ayarlanabilir. Text blok ise o satır olduğu gibi text, text için kapatacaktır. Diyelim ki text box kullandım. Yazayım şimdi bakın adımı soyadıma şöyle yazabiliyorum artık boşluklu bir şekilde bazen de şu gerekebiliyor yalnız mesela işte hesabınızda problemi tanımlıyorsunuz şöyle bir text box açtım tekrar diyelim ki hesaplama için diyeceğim ki a değerini 10 metre bölü saniye kare olarak kullanınız fakat bunu tekstin içinde belirtmek istiyorum. Şimdi buraya text olarak yazabilirim işte on işte metre yazarım bölü saniye kare yazmaya çalışırım. Veya şöyle yapabilirsiniz. Bir text box'ın içinde yani bir text region, text bölgesinin içerisinde bir math region da tanımlayabilirsiniz. Yani matematiksel ifadeyi de tanımlayabilirsiniz. Şöyle yapıyorum bakın. Text'in içindeyim. Text'in içinde met sekmesinde math region Ctrl Shift M kısayolu. Math region'ı açtım. A 2 nokta üst üste dedim 10 metre bölü saniye kare. Dur bakın. Saniye kare diyelim. Tekrar şöyle metrecinin içinden çıktım arkadaşlar. Bakın şurada metrecinin var görebiliyor musunuz bilmiyorum ekrandan. Biraz daha yaklaşayım sayfaya. Şöyle bir metrecinin var. Tanımlamam bitti. Metrijin dışına çıktım. Şöyle boşluk bırakayım. Yazamadım. Olarak tanımlayınız. Yani tekstin içerisinde matematiksel bir ifade yazdım. Şimdi benim aşağıda tekrar A2 nokta üste 10 metre saniye karedir dememe gerek yok. Ben burada mesela işte 15 metre yine bunu da birimini vermemiz gerekiyor. Birim kullandığımız için 15 metre saniye kareyle artı 3A'yı toplayacaksam direkt olarak yazabilirim A'yı. Çünkü tekstin içinde tanımladım. Bakın. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yine tekstlerden söz etmişken yazmış olduğunuz bir tekste arkadaşlar hyperlink de verebilirsiniz. Yani diyelim ki şöyle tanımlayınız bölümüne. Bakın sağ tuşlarsanız linki açıp herhangi bir internet adresine buraya linkleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bunu da gösterelim. Mesela nereye gösterelim? support btc açılsın mesela Şöyle geldim link diyorum adresi yapıştırdım buraya kullanırken de yine ofis programında olduğu gibi zaten açıklamayı da üzerine geldi veriyor cdl basıp kliklerseniz linke gidecektir diyor cdl basıp klik dediğimde beni o adrese gönderecektir şimdi şöyle devam edelim template'imiz tanımlamaya geldim şimdi üst kısımda mesela sayfanın ortasına artık text box ile adımı soyadımı yazabilirim burada şöyle yapıyorum text ile ilgili düzenlemelere bakın text formattingte Yine text formatting yabancı olduğunuz bir bölüm değil. Bildiğimiz işlemler işte fontunuz, işte kalın mı olsun, italik mi, altı çizgili mi, rengi ne olacak, dolgu rengi ne olacak, işte büyüsün mü, küçülsün mü, font boyutu, işte ortalansın, sağa dayansın, sola dayansın gibi. Yine linki burada göreceksiniz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Ee, Medcat içerisinde spell check de açıktır. Yani yazdığınız kelimeleri denetleme açıktır arkadaşlar. Şöyle bir şunu yazmayı tanımlayayım, bitireyim. Mesela engine yeri. Şöyle yazdım bakın mesela. Hemen spellcheck beni uyaracaktır. Dilerseniz işte doğruysa to, aynı Word'da olduğu gibi Sözlüğe ekle diyebilirsiniz veya spellcheck'i kapat diyebilirsiniz. Kullanmak istemiyorsanız deaktif edebilirsiniz gibi. Şöyle bunu da ekledikten sonra bunu da şöyle sayfama ortalayayım. Başka Bu sayfaya neler getirebiliriz? Tarih getirebilirim. Yine döküman sekmesiyle devam ediyorum. Burada kalmıştım. Bakın header ve footer alandır yani üst bilgi alt bilgi. Yani buradan seçmenize gerek yok header footer'ı. Seçerseniz otomatik sayfanın altına geçer ama ekrandan da şu sayfanın altına inip e, footer bölümüne kliklediğinizde zaten footer aktif olacaktır. Ben şimdi header bölümüne tarihi eklemek istiyorum. Tarih formatlarımız bakın işte ay gün yıl ben gün ay yıl şeklinde eklemek istiyorum buraya. Tabi şu an tarihim görünmüyor çünkü dokümanı henüz kaydetmedim. Sayfanın altına geçeyim alt bilgi de ekleyeyim. Ee, orada da page number görünsün. Yine page number'ın görüntülenme formatlarını görüyoruz. Bakın mesela bir of bir şeklinde görünsün. Tamam. Bu kadar ayarlama yeterli. Şimdi ha, siz bunu zenginleştirebilirsiniz. Mesela bazı default template'ler var. Onları göstereyim size. Yeni dosya oluştururken bunu çünkü biz şablon için oluşturuyoruz. Bakın yeni dosya oluştururken nive geldiğinizde şöyle metketi konundan. From default templates var burada. Şu klik dediğimde burada bazı default template'leri veriyor bize. Hani fikir olması için size gösteriyorum bunları. Mesela bir rapor şablonu oluşturmuş. Bakın mesela böyle rapor için kendi kullanıcı şekilde firmasına özgü bir rapor formatı oluşturmuş. Şu an bakın ben mevcut template'i açmadım. Yeni bir dosya oluşturdum şu anda. O template'i kullanarak. Çünkü new diyorum bakın. New default template, default şablonları kullanıyorum. Bir tane mesela spesifikasyon raporu formatı var. Bakın şöyle bir spesifikasyon rapor formatı oluşturulmuş. İşte detaylar bunlar, müşteri bunlar, tanımlamalar bunlar gibi gibi. Şimdi biz kendi formatımızı tamamlayalım. Şimdi bunu template olarak kaydetmek istiyorsak yapacağımız işlem şu. File'dan Save e gidiyorum. Bunu template olarak kaydet diyorum. Şimdi tabii eğer ki birden fazla template kaydedecekseniz hani bir klasör içerisine atıp benim madket template'lerimi şeklinde kaydedebilirsiniz. Şöyle benim template'lerim şuradadır. Madket worksun altında templates klasöründe. Hmm. Şuna webinar temp diye bir isimle kaydedeyim. Save dedim. Şimdi bakın yeni bir dosya oluştururken mesela from my template diyeyim. Tabii şu an adreslemedim henüz. O template'i kullanacağım şimdi. Şuraya kaydetmiştim, webinar temp. Bakın yeni dosya oluşturdum. Ne ile oluşturdum? Az önceki template'i ya yani şu template'i kullanarak yeni dosyayı oluşturduk. Ha, şimdi tabii şunu diyeceksiniz ya, her yeni dosya oluştururken buradan adres içerisinde template arayıp bunu mu seçeceğiz? Hayır, böyle bir şey yapmanıza da gerek yok. Yine metket ikonundan bakın options'a gidiyorum da burada bir lisanslamayla ilgili bölüm var. Bir de Options sekmesi var alt bölümde. Bakın buradaki seçeneklere baktığımızda mesela template'lerim için alternatif bir folder göster belirtiyorsunuz değil mi? Ya mesela birden fazla template'inizi bir klasör altına attıysanız direkt o klasörü adresletebilirsiniz buradan. Şöyle yapalım. Ben hem klasörü göstereceğim hem de o az önceki dosyayı göstereceğim template olarak. ptc'de works'un altındaydı. matcatworks'de template klasörü. Template'lerimin adresi bu. Bir de burada bakın. Yeni worksheet'ler için alternatif template. Yeni oluştururken ki template'i göster diyorsunuz. Bakın. Yani ben hem folder'ı gösterdim hem de folder'ın içine. Çünkü başka template'lerim de olabilir. Bir de ben bu, az önce hazırladığım template'i her zaman default olarak kullanmak istiyorum. Bu da onun ayarı bakın. Browse diyorum. Tekrar tabi my template'e gitmem gerekiyor. Şurada d dedim ttc works matcat works templates de şunu hazırlamıştım benim alternatif e, default template'im bu olacak dedim tamam kapatabilirim bakın artık hiç buradan default template falan seçmeme gerek yok direkt olarak new dediğimde bakın yeni dosyalar oluşturuyor oluşuyor dikkat ederseniz Burada her new dediğinizde yukarıda bir sekme açılıyor. Bunların her biri ayrı çalışma dosyası arkadaşlar. Yani aynı çalışma dosyası içindeki sheetler değil. Buradaki sheetler aşağıya doğru ilerliyor bakın. Siz ikinci sayfaya geçtikçe böyle aşağıya doğru ilerliyor. Aynı çalışma dosyası içindeki sheetler. Yani yukarıda açılan sekmenin her biri farklı birer çalışma dosyası. Ve bunları kapatırken de herhangi bir işlem yaptıysanız içinde mesela kapatırken o sekmeyi kapatırken size sorar kaydedeyim mi kaydetmeyeyim mi diye. Şuradan da sağ üst bölümden kapatabiliriz bunları. Evet, böylelikle bir template de hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi farklı bir örnekle devam edelim. Şöyle bir örnek dosyası açalım buradan. Şöyle bir kiriş yükleme hesabımız var arkadaşlar. yalnız bir saniye bunun değil Heh, şunu açacaktık tamamdır Ş şöyle problem göstereyim ben hepimizin bildiği yabancı olmadığı bir problem basit bir girişe girişe tek noktadan tekil bir yük uygulanmış bunun üzerindeki işte kesme kuvveti momenti ve işte eğilme diagramlarını bulacağız arkadaşlar Şöyle en baştan başlıyorum. Teksti düzenleyebiliriz demiştik. Text formattingten mesela şöyle kalın yapalım bunu. Siyah yapalım rengini. Ortalanmış yapalım. Biraz da büyütelim şöyle formatını. Geldim tanımlamalara. Girişle ilgili tanımlamalar. Hemen bir tane görsel getiriyorum buraya. Şimdi görsel getirirken yine imajı ekleyeceğim. Az önce kullandığım gibi. İmaj ekleyeceğim yani. Bu imajı hem met sekmesinde bulabilirsiniz. Şu anda benim ekranımda gördüğünüz gibi. Hem de dökümen sekmesinde de görebilirsiniz. Aynı imaj butonunu. Burası imaj diyorum, kestimin şekli bu arkadaşlar. Burada şöyle bir yönteminiz de var. Ee, Input-output sekmesinde object olarak da bu ole object denen bir şey var arkadaşlar. İşte Microsoft programlarından gelen şeyler işte, Excel veya işte Paintbrush'tan gelen şeyleri bir ole object olarak ekleyebilirsiniz. İşte burada. Excel'leri görüyorum. İşte PowerPoint slaytı olabilir. Ne bileyim Word doküman olur veya çizmiş, Paint Brush'ta çizmiş, Paint'e çizilmiş bir resim olabilir. Şöyle ben bunu göstermek için şu PowerPoint'te tek sayfalık şöyle bir görsel oluşturdum. Bakın ekle dedim create from file dediğimde bunu ekrana eklemiş oldu şöylece. Bunu şöyle de bir kullanım var. Bakın üzerine çift klik yaptığımda PowerPoint açıyor. Mesela değişiklik yapayım hemen bunun üzerinde kopyalayalım bunları, mesela style'larımı değiştirelim, siyah yapalım. Mesela şunu silelim, bir tane bir şekil ekleyeyim, çok da abartmaya gerek yok. Mesela bir de şunu ekledim bakın, kapattım, bakın hemen yaptığım değişiklikler buradaki görsele yansımış oldu. Olay Object'in böyle bir avantajı var. Diğerini de görsele imaj olarak çektim zaten olarak gömülü bir şekilde alıyor imajı içerisine. Şimdi ben imajımı kullanacağım. Şimdi tanımlamaları yapalım. B eşittir 10 santimetre olacak. D eşittir 15 santimetre olacak. Şimdi alan atart momentini hesaplamamız gerekiyor ilk önce, değil mi? B çarpı h küp olsun formülümüz bu. Eşittir dedim, bize bir sonuç verdi. Fakat verdiği sonuçta bir gariplik var burada santimetre üzeri 4 gelmesi gerekiyordu. Fakat kilogram küp metre üzeri 7 bölü saniye küp gibi bir değer geldi. Bunun gelmesinin sebebi şu arkadaşlar. Ben burada bakın D'yi kullanmadım. Aslında formülümde B çarpı D küp yazmam gerekiyordu. Ben H'ı kullandım. Bakalım H eşittir desem karşıma şöyle bir değer geliyor. Bakın bu değerin gelmesinin sebebi şu arkadaşlar. Dikkat ederseniz H'ın rengi de farklı zaten. Yani nasıl burada e, birimin rengi farklıysa veya işte değişken tanımlaması, birimler mavi görünüyorsa, değişkenler siyah görünüyorsa bu haşta yeşil görünüyor. Yeşil görmesinin sebebi bunun bir sabit olmasıdır arkadaşlar. Ne gibi bir sabit? Bakın mat sekmesine geldiğimde sabitler burada, constant'lar burada bakın. Haç burada mı? Burada bakın. Aslında haç neymiş? Klang sabitiymiş. Başka ne var burada kullanabileceğim mesela? Şöyle tanıdık olanlara bakalım. R var mesela, molar gaz sabiti. T'yi görüyorum burada veya c'ye bakalım ışık hızı bildiğimiz gibi Peki, görelim bakalım mesela r eşittir desem ha şöyle mesela r'yi tanımlama olarak gördü. şimdi ben bunu sabit olduğunu söyleyebilirim onun için yapmam gereken şu, şey, onun label'ını değiştireceğim sadece bunun label'ı constant diyorum ona göre ver bana sonucu veya c'ye bakalım c eşittir dediğimde direkt ışık hızını verecektir bize veya p'yi görelim eşittir dediğimde 3,14 olarak alacağız Şimdi o zaman ben burada haşı kullanmayacağım. Formülümü düzeltiyorum. Karesi değil kübü olarak kullanacağız bunu. Sonucu da metre değil. Santimetre üzeri 4 istiyorum. Şu gösterimi de değiştireyim tekrar. Metformatting de decimal olarak göster. C'ye gidesizlerim buradan. Evet. Kesitle ilgili tanımlamalarımı şöyle hallettim. Aşağıya doğru geçiyorum. E yine metketin Farklı bir özelliği burada göstereceğim şey arkadaşlar. Read Excel bakın. Yani Excel'de bir tablonuz varsa Onu okutabilirsiniz. Read Excel için şöyle yapıyorum. Klikledim üzerine. Şöyle bir diyalog penceresi gelecek karşımıza. Browse diyorum. Excel dosyamı göstermek için. Benim şöyle Excel dosyamda Erasys'te modüllerim var. Çünkü burada Eğilme hesabı için, moment hesabı için Young modülünü kullanacağım. O yüzden onu çekmem gerekiyor tablodan. Şöyle bakın bazı malzemelere göre Young modülleri mevcut burada. Bütün Excel tablom geldi karşıma. Fakat ben burada bütün bir tablonun içeriğini kullanmak istemiyorum. Diyelim ki ben burada 15-18 arasında ABC sütunları 15-18 arasını kullanmak istiyorum. Insert dedim. Şöyle bir şey ekledi bize. Şimdi bunu bir değişkeni atamamız gerekiyor. Bunu data diye bir değişken atayayım. Yani burada data'nın a eşittir b eşittir demekten bir fark yok. Sadece değişme, değişkenimin ismi data. Yani data eşittir dediğimde artık, bakın Excel'den çekmiş olduğum ee, hücrelerin değerlerini bir tablo olarak görüyorum, bir matris olarak görüyorum karşımda. Bunu dilerseniz şöyle güncelleyebilirsiniz. Bakın mesela a 15 c 18 arasını çekmeyecektiniz de, işte a 14 ile c 17, hatta C17 de değil, B17 arasını çekecektiniz. Yani C sütununu istemiyorum dediğinizde bu şekillerde de güncelleyebilirsiniz bunu. Şimdi burada ihtiyacım olan benim şu alüminyum elo için 69 GPa Young modülünü alacağım. O zaman bunu E diye yani elastisite modülümü bir değişken atacağım. Data'nın bu bir matris olduğu için matris indisini kullanacağım burada. Yani matris indisinde şurada ikiye 1'i çekmem gerekiyor. 69 geldi karşıma. Ona bir de şöyle gigapaskal diye ekleyelim yanına. Sonucumuzu da gigapaskal olarak versin. 69 Birim tanımlama Birimi tanımlasın diye yanına çarpı gigapaskalı ekledim Çünkü birim yok içerisinde. Peki neden burada? Matriz sindesinde 2'ye 1'i aldık. Normalde işte 3'ünü satır. ikinci kolon değil mi? 3'e 2 almam gerekiyordu. 3'e 2 aldığımda herhangi bir şey verecek bana. Vermeyecektir arkadaşlar. Bunun sebebi şu. MedCat içerisinde bu tarz matrislerle çalışırken arkadaşlar şimdi bizim bildiğimiz işte 1, 2, 3, 4 diye sayarız biz değil mi? Orta bir matematiği işte 1, 2 diye sütunları sayarız. Burada arkadaşlar şu calculation sekmesinde bir orijin kavramı var. Eğer orijin 1 olursa bizim alıştığımız gibi saymaya devam edebilirsiniz. Yani ben burada 3'e 3', e, 3 satır ikinci kolum değil mi? O zaman 3'e 2 olarak değiştirebilirim ben bunu. Şöyle o 69 elde etmek için. Ama orijin 0 olduğunda 1, 2, 3 diye saymıyor. 0, 1, 2, 3 diye sayıyor. Farkı o yani. Normalde defaultunda çünkü 0 olabilir oradaki değer. Bilginiz olsun. Yani ne oldu? İkinci satır 0, 1, 2 oldu. İkinci satır 0, birinci kolum. 2'ye 1. Burası yani. Şimdi el-assist modülümüzde bu şekilde read-excel'den elde etmiş olduk. Gelelim kirişle ilgili tanımlamalara şöyle şeklimiz görüyoruz L'miz 15 metre olsun Omega yükümüz 500 Newton olsun yükün olduğu konumda 11 metre olsun şimdi probleme devam ediyoruz arkadaşlar çok fazla mukavemet hesaplarına girmeyeceğim sadece böyle temel hesapları göstermek için bunları şey yapıyorum değişken nasıl tanımlanır hesap nasıl tanımlanır gibi şimdi burada benim ilk önce Kuvvet dengesini oluşturmam gerekiyor değil mi? Kuvvet dengesinde de işte Ne yapıyoruz? İşte A'daki tepki kuvvetini bulurken B'ye göre moment alıyoruz. B'dekini bulurken A'ya göre moment alıyoruz. Ne yapacağım? İşte B'ye göre moment alıyorsam işte Buradan bakalım B'ye göre moment alıyorsam rA A çarpı L diyeceğim eksi Omega çarpı L eksi A diyeceğim O zaman ben bunu şöyle Formülüme uyguladığımda Ne olacaktır bu? Şöyle R A 2.3 dediğim Omega çarpı L eksi A şunu da ilave edeyim şimdi metketi daha önce belki karıştıranlar vardır aranızda bilginiz olması için ve bakın tanımlamanın içindeyken space'e bastığınızda arkadaşlar bir gri alan boyuyor göreceksiniz bunu her space'e bastığınızda her space'e bastığında daha doğrusu o gri alan mesela bölü koyacağım ya ne kadarlık bir bölgenin içine bölüyü koyacağım diyelim ki ben işte bütün bir eşitliğinde ile sadece L-L alın altında bölü koymak istiyorum o zaman bakın 1 2 bastığımda L-A'yı boyadı. Bölü dediğimde parantez içerisinde bölü 2 diye ekleyebilirim. Veya tamamına koyacaksam ben bölü L ekleyecektim buna. Bakın tümünü boyayana kadar space'e bastım. Bölü L diye ekledim. Eşittir dediğimizde de. Omega'yı. Buraya bir çarpıyı unutmuşuz. Evet. A tepki kuvveti 133.3 olarak bulduk. Zaten kuvvet dengesinden RB için de Omega eksi RA diyeceğiz arkadaşlar. Bildiğimiz gibi ee, Omega eksi RA dediğimizde 10'da Newton olarak elde edeceğiz. Şimdi gelelim kesme kuvvetinin tanımlanmasına. Burada moment ve eğilme denklemlerini önceden ben tanımladım arkadaşlar. Merak edenler için aslında şu hesabı gerçekleştiriyoruz. Göstereyim onu da ha, aslında hangi hesabı yaptığımızı. Hmm. Bu arkadaşlar basit destekli şey yük noktası olarak herhangi bir noktadan basıyoruz ise yani şuradaki formüller aslında formüllerin aynısı işte ilk sağdan büyük olduğunda mesela eğilme formülüne bakıyoruz diyelim ilk i̇şte sağdan küçük olduğunda ve ilk sağdan büyük olduğundaki değerler şu formülü aslında oraya uygulamış olduk. Şimdi kesme kuvvetinin tanımlamasıyla devam ediyorum. Şimdi ben burada kesme kuvvetinden momentten ve eğilmeden bir e, grafik elde etmem gerekiyor. Bir diagram elde edeceğim bunlardan kesme kuvveti diagramına. Şimdi kesme kuvvetine bakacak olursam arkadaşlar benim kuvvet dengemde bakın mesela kiriş üzerinde bir x noktası alacak olursak şöyle hatta örseyle göstereyim x noktası alacak olursak şimdi benim kesme diyagramı şöyle bir şey çıkacak. işte grafik üzerine çizdiğimde şöyle düz gelecek. Tam V'nin uygulandığı noktada eksi yöne gidecek. RB'yi gösterecek bize değil mi? Yani şu aradaki değer omega kadar olacak. O zaman benim burada fonksiyonumun yön değiştirmesi gerekiyor. Omega'nın uygulandığı A noktasında yani benim seçtiğim x noktasının a'dan küçük olduğunda ve a'dan büyük olduğunda bana farklı sonuçlar vermesi gerekiyor. O zaman tanımlamamı ona göre yapıyorum. Yani eğer ki şuradaki a uzunluğunun içini içinde kalan bölgeyi göz önünde bulundurursam, şöyle v x fonksiyonu diye tanımlayayım bunu çünkü x herhangi bir x noktası seçeceğim dedim. Normalde eğer ki a'nın içindeki değerlerde r tamamen r a şeyini gösterir. Ra değerini verecek bana. A'dan büyük olduğunda artık omega işin içine girecek. Yani bunu ekliyorum burada. Bakın hatta şuradaki tanımlamalarda da var. Şartını ekliyorum. Parantez içerisinde. X A'dan büyükse çarpı omega. Yani bir şey çarpmıyor aslında burada. Bu parantez içindeki sadece şart değeri. Yani normalde sen vx bana R'yi verecektir. Ne zaman ki girmiş olduğum x değeri A'dan büyük bir değer oluyor, o zaman R A'dan omega'yı çıkartacaktır. Özeti bu aslında. Oldukça basit yani. Yani şöyle bakalım. Mesela V 3 metre için sonucu ver dediğimizde R'yi verecek, değil mi? Doğal olarak. Ne zaman R eee A verecek? 11'den A'mız bizim 11'de. Mesela 11.1 metre aldığımda Bakın artık Omega işin içine girdi. Ra eksi Omega'yı verdi. Tamamen şunu hedefledim burada. Şimdi yine Moment denklemlerinden ve eğilme denklemlerinden aynı mantıkta. Bakın aynı şart burada da var. X sağdan büyük olduğunda Omega çarpı A eksi X devreye girsin. Yine burada x sağdan büyük olduğunda burası devreye girsin. Onlara tekrar girmeyeceğiz burada. Şimdi ne demiş bize? L bölü 2'deki eğilmeyi hesap edin demiş. Bakıyorum eğilme denklem şu değil mi? Y fonksiyonu yani. Y, L zaten 15 metre tanımlamıştık. L bölü 2'deki eğilmem metre değil, milimetre olarak ver. Eksi 13.12 olarak buradan çekebiliriz. Aynı sistem yani. Nasıl ki az önce Vx fonksiyonu için 3 metre, 5 metre yazdım. Aynı şekilde Yx fonksiyonu L bölü 2 için değerini elde etmiş olduk. Gelelim sonuçlara, yani grafiklerimize gelelim, plotlara. Bir aralık değişkeni tanımlamışız bakın burada. Yani sıfırıncı metreden L'ye kadar 0.1 artış değerleriyle görmek istiyoruz. Yani burada 3 tane fonksiyon yazdık. Vx fonksiyonu, moment fonksiyonu, eğilme fonksiyonu. Bunu 0.1 artış değerleriyle L'ye kadar yani 15 metreye kadar bize uygula bunları diyeceğiz yani. O zaman grafiklerimi ekliyorum şöyle. Plots bölümüne geldim. Insert Plot'tan. X eksenim neyi verecektir? x'i görmek istiyoruz x ekseninde, y ekseninde ise ve x'i görmek istiyoruz. Bakın birimleri kendiliğinden geldi yukarıda talımda olduğu için. Kesme kuvveti diyagramımız. Devam ediyorum eklemeye. Şimdi şöyle CTRL 2 yapıp ekleyeceğim ben aynı grafikten ve kopyalayabilirsiniz mevcut grafiği. Yine x'i gör diyorum burada. Burada momenti görelim yalnız momenti joul olarak değil Newton çarpı metre olarak görelim. Değişmeyecektir zaten aynı şey. Bir de eğilmemiz kaldı değil mi? Onu da aynı şekilde. X'i göreceğim. Burada da YX fonksiyonunu göster diyorum. Ama bunu metre değil, milimetre olarak ver bize. İşte biz arkadaşlar eğilme diyagramı. Şimdi fonksiyonları grafiklere ekledikten sonra arkadaşlar az önce gösterdiğimiz gibi grafik alanlarını düzenleyebilirsiniz. İşte arka planın transparan olsun, trace color'ını değiştirebilirsiniz gibi gibi. İşte kalınlığı değiysin gibi. Bu da var. Mesela grafik üzerinde bir değer okuyacaksınız. Burada marker'larınız var, plot sekmesinde. Dikey marker ekliyorum mesela. Şöyle bu markeri gezdirebilirsiniz. Hatta şöyle yapayım. Bir tane de horizontal marker ekleyeyim. İki adet marker ekledim. Mesela diyelim ki tam altıdaki değerini şöyle bakalım. Bunu altıya getirdim. Şunu da şöyle getirdiğimde altının üzerindeki değeri 13 olarak okuyorum arkadaşlar. Yani altıncı pardon 13 metredeki eğilme değerimiz arkadaşlar 6 milimetre olduğunu görüyoruz burada. Şimdi normal grafik araçlarının yanı sıra markerları şöyle kaldırabiliriz. Yine grafiğimizi seçip şöyle. Delete marker diyerek onları kaldırabiliriz. Farklı bir grafik aracı daha var elimizde. O da şu. Mat sekmesinde bakın. Chart komponent olarak göreceksiniz. Chart komponenti de şöyle ekleyeyim. Aslında bir grafik aracı. Bu biraz daha bize böyle kozmetik açıdan güzel grafikler hazırlama imkan sunuyor. Bunu şöyle ekleyeceğim. Sağ X-Sexy Expression'da x'i göreceğim diyorum, y eksiste de y, x'i göreceğim diyorum şöyle. Kullanın biraz daha farklı bakın bunun. Şuradaki impuls bölünü klikledim, sağ tuştan x eksenine. Niye x'e eşittir dedim burada, aslında şurada tamlamış olduğum aralık de değişkenini çağırdım. y Y içinde y, x fonksiyonunu çağırdım arkadaşlar, grafiği çizilmesi için. Peki bunu nasıl düzenliyoruz? Bu chart komponenti. Bunda bas oldukça basit bir düzenlemesi var. Şöyle üzerine çift klik yapıyorum. Şöyle ayrı bir pencerede açılıyor chart komponentimiz. Biraz büyütelim bunu ve biraz güzelleştirmeye başlıyorum. Mesela style'a geldim. Chart background'um mesela gradyan görünsün. Şöyle gradyan da sarımsı bir renk olsun. İşte chart border kenarlarını çizecek diyebilirsiniz. Yine yabancı olduğunuz şeyler değil bunlar. İşte blot işte farklı renkte mi göstersin gibi. Mesela bir title ekleyelim buna. Same grafiği diyelim buna. İşte üstte mi duracak? Mesela şeyin üstünde dursun, grafik alanına girmesin. İşte rengi ne olsun, yazı fontu ne olsun. Çok fazla detaylara girmeyeceğim burada. Çünkü yabancı olduğum şeyler değil. Sadece şöyle title'larını ekleyeceğim. X ekseni için title ekleyelim. Bu neydi? Giriş uzunluğu. Yine Y ekseni için title'a gireyim. Ee, bu da yer değiştirme. Hayırlı olarak şu olabilir burada. Mesela gridler görmek istiyor olabilirsiniz. Yukarıdaki X sekmesinde işte X, Y'deki gridleri göster veya sadece X'dekileri göster gibi düzenlemeler yapabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra kapattığımızda Chart komponentimiz gerçekleştirmiş olduğumuz düzenlemelerle ekranımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi Hesap gizliliğinden söz etmiştik sunum esnasında. Bu konuda önemli arkadaşlar hesap gizliliğiniz. Medcat içerisinde bakın. Bunu nerede bulacaksınız? Dokument sekmesinde. Araya diye bir şey bulacaksınız. JTR ile Shift A kısa yoluyla. Araya eklediğimizde hatta yukarıdan bir tane şöyle bir denklem kopyalayalım. Şöyle yeniden yazmayalım şimdi. Arayanın içerisine şu tanımlamalar yapabilirsiniz. Bir tane ben yapayım. Hadi iki artı 2 eşittir diyeyim. Hesaplamanız gerçekleştikten sonra bu araya'yı bakın şöyle kapat aç diyebilirsiniz. Mesela işte çıktı da görünsün istemiyorsunuz hesabınızın içeriği. Şöyle araya'yı gizle diyebilirsiniz. Bakmak istediğiniz aç diyebilirsiniz. Fakat bundan daha önemlisi arkadaşlar bu araya'yı parolayla koruma altına alabilirsiniz. Sağlıklı diyorum bakın arayanın şu art eks yaptım bölümüne Protect araya. Password soracaktır bana. Şöyle giriyorum herhangi bir password. İşte timestamp göstersin mi göstermesin Yani üzerinde ne zaman kilitlendiği yazsın mı? Hadi yazsın diyelim. İşte kilitlendikten sonra expanded açılmış olarak mı görürsün? Kapalı olarak mı görürsün? Açık olarak görürsün. Önce böyle yapalım. Protect dedim. Bakın timestamp yaptı. 16.55'te şu an hiçbir şekilde müdahale edemiyorum buraya. Dokümanıma müdahale ediyorum ama araya herhangi bir şekilde müdahale edemiyorum. Bu mesela özellikle yabancı hesaba yabancı birisinin girip karıştırmasını engellemek için iyi olabilir yalnız parolanızı unutmayın tabi unprotect yapalım bunu veya gizleyip parolayabilirsiniz onu da göstereyim şöyle Collapse olsun yine 1-2-3 diye girelim şöyle parolayı bakın parolayla gizledikten sonra zaten password protected diye görüyorsunuz üzerine parol tekrar parola girmeden bunu açamazsınız arkadaşlar yine saatlikleyip unprotect araya diyorum parolaya girip Tekrar aktif hale getiriyorum gibi. Bu güzel, önemli bir özellik. Bir de şu farklı bir özel daha göstereceğim. Şurada input output'ta Excel komponentler var. Şöyle ne Excel komponent? Şöyle eklediğimde bakın. Şöyle bir Excel'in tablolarına benzeyen bir şey getiriyor. Aslında bu bir Excel komponent. Yani üzerine çift kliklediğimde Excel'i açacaktır bana. Yani Excel'i... Buraya gömmüş oluyor. Yani sayfanın içinde bir Excel çalıştırıyorsunuz yani. Şimdi burada mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şurası bir karışmasın onu toplayayım. Mesela çek diye bir fonksiyon oluşturayım. A ve B diye iki tane değişkeni olsun bunun. If diyeyim şart yazayım burada. Ha mesela şimdi if geldi mesela burada. Dur bakalım şöyle help'e klikleyelim bizi if'e götürecek mi? Bakın aslında hemen if seçiliyken bu o if aslında şuradan geldi bakın met sekmesinde barut programming'de şuradaki if'ten geldi aslında o yine. Konu bölünmüşken şunu da söyleyeyim. Daha başka fonksiyonlar istiyorsanız bakın. Functions sekmesinde burada Matkit'in içerisinde yüzlerce fonksiyon var arkadaşlar. Hangi alanda çalışıyorsanız işte istatistik fonksiyonları, çözüm fonksiyonları, sinyal işleme, ne bileyim imaj processing var burada, data analiz var, işte curve fitting yöntemleri var mesela. Veya all functions'a bakarsanız buradaki bölümden işte gelip aramada yaptırtabilirsiniz burada hangi fonksiyonu arıyorsanız. Fonksiyonlarınız aslında burada bütün fonksiyonlarınız. Şimdi ben çeki kullanacaktım. Onu gösteriyorduk. Şöyle hepten açmıştık. Neymiş aslında? If nasıl kullanılıyormuş? Bakalım şöyle. Şartlı dallanmaymış. If condition yazıyormuşum. X ve Y. Yani ne diyormuş? Eğer ki condition sıfırdan farklı ve true olursa yani x sağlanırsa condition'ın pardon sağlanırsa x'e dönecekmiş. Aksi durumda y'ye dönecekmiş. Bunu anlıyoruz buradan. Şimdi o zaman bakalım. Ben A ve B'ye bağlı yani burada çek A, B diye yazdım. Şu çekin check, herhangi bir önemi yok. Yani F, A, B de yazabilirdim burada. Fonksiyon tanımlıyorum yani. A büyük olursa B'den. Şöyle virgülünü koyalım. Şimdi şunu diyelim. A, B'den büyük olursa sağlanırsa 100 olsun sonuç. Pardon 100 olsun sonuç sağlanmazsa 200 olsun diyebilirdim mesela. Yani hemen hızlıca göstereyim. Hmm, A eşittir. 10 b eşittir 20 diyelim. Çek AB'yi çalıştır. Bakın sağlanmadı 200. Sağlayalım. AB'den büyük olsun, 100 olsun mesela. 100 yazdırdı. Şimdi ben bunu biraz daha farklı kullanacağım burada. Burada sayısal bir değer vermesin bana. Bir metin versin. O yüzden çift tırnak içinde yazıyorum. Yani sağlandığında değer OK versin, sağlanmadığında not OK versin. Ve şöyle iki tane bir değişken tanımlayayım tekrar, pardon. n requirement diyelim buna. 10.000 rpm olsun mesela. Bir de n0 diyelim. Bu da 35.000 derece bölü saniye olsun. Aslında şöyle baktığımda mesela rpm olarak göreceğim yazamadım 5.830 çarpıyanmış aslında tamam ben onu istemiyorum değişkenleri tanımladım şimdi şu reedexcel biraz aşağıda beklesin şimdi bakın check fonksiyonumu uyguluyorum şimdi check n requirement virgül n 0 Eşittir dedim. OK vermiş. Yani 10.000 RPM 35.000 derece bölü saniyeden büyükmüş. Peki 100.000 RPM büyük mü? 100.000 RPM büyük olacak tabii. Küçükmemiz lazım. 1000 RPM büyük mü? Hayır. Sağlandığında OK, Sağlanmadığında not okay değerini veriyor. Peki şimdi ben bunu burada nasıl kullanabilirim? Yani sırf bunun için değil bu ama farklı bir örnek olduğu için bunu gösteriyorum. Biraz enteresan bir örnek. Şunu alıyorum buradan. Excel komponente sağ click input, expression ekle diyorum. Buraya check and requirement yani az önce yazmış olduğum sonucu göster diyorum bakın. Ne yaptı? Hemen oradaki tablonun ilk hücresine okeyi yapıştırdı bakın. Şimdi düzenleyeyim o tabloyu. Şöyle çift klikledim. Excel açıldı. Biraz yaklaşayım. Şöyle genişliğini biraz arttıralım. Column width 20 olsun. Row height. 24 yapalım. Yazımızı büyütelim ortalayalım. Tamam. Şimdi Excel'de bildiğimiz gibi neler var? Şartlı formatlar var. Buna şartlı format tanımlayacağım. New diyorum. Diyorum ki sel volume specific text içerdiğinde ne specific text'im okey içerdiğinde benim formatımda okeyse ise bunu yeşil yapsın. Fontumu beyaz yazsın fontumuzda üzerinde. Yani şöyle olsun. Sağlanmadığında bir kural daha ekleyeceğim. Ne diyorum. Şöyle specific text'le not okay olduğunda dolgu rengim kırmızı olsun, fontum da yine beyaz olsun. Okay dedim. Bakın. Kapattım artık Excel'i. Şöyle biraz şunu da küçülteceğim. Mat formatting'ten şöyle sığsın istiyorum çünkü içerisine. Şöyle ayarladım. Şunu da şöyle ayarladım boyunu. Biraz daha sıkıştıralım. Kapattım bunları. Bakın sanki böyle sayfama bir buton eklemiş, kontrol butonu eklemiş gibi. Hesap sonucu mesela işte A'yı buldunuz, hesap sonucunu elde ettiniz. Altta böyle işte sonuç doğru diye böyle yeşil yazacak mesela. Yanlışsa işte kırmızı yazacak gibi. Mesela kontrol ediyorum tekrar. Kırmızı olduğunda atak okay, yeşil olduğunda okey gibi. Dediğim gibi hani sadece bu iş için kullanmıyor. Kullanmayabilirsiniz de. bunu. sadece fikir olması için size gösteriyorum. Şimdi tüm bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar biraz uzadı, biraz daha uzayacak arkadaşlar. Çünkü anlatacağımız şeyler fazla biraz. Cryo ile Medkit datasını nasıl entegre edebiliriz? Şimdi önce Gelelim medkit'i bir kenara bırakalım şimdi. Şimdi bu noktadan sonra biraz kriyo kullanıcılarıyla ilgili şey yapacağız. Şöyle kriyo parametrik programı açtım. Şimdi bunun iki yöntemi var kriyo parametrik içerisinde. Birincisi gömülü worksheet, ikincisi de external worksheet olarak çalıştırabilirsiniz. Gömülü worksheet olarak çalışmak için, şöyle basit bir örnek üzerinde göstereceğim. Bir export yapayım. Şöyle bir küp çizdim. Şimdi bu küpüme ölçülerini isimlendiriyorum tabii bunları edit moddayken. iken. M dedim buna da boy dedim. Şimdi buradaki amacım şu. MedCat'te bir hesap yapayım. Buradan işte en ölçüsü Metkete e gitsin, input olarak gitsin Metkete, e. Metket bir hesap gerçekleştirsin ve boy ölçüsünü elde etsin, boy ölçüsünü de gelsin, buradaki değeri değiştirsin. Amacım bu yani. Şu an gömülü worksheet örneğini yapacağım. Bakın, application sekmesinde Metketi göreceksiniz. Eğer ki önceden yapılmış bir hesabınız varsa insert worksheet diyerek worksheet çağırabilirsiniz buraya. Benim yok şu anda, yeni başladım bu parçaya. O yüzden open create worksheet deyip burada oluşturacağım. Şu create dediğimde hatta şu metketin içerisinde şu diğer sayfaları bir kapatayım müsaadenizle. Tamam. Şimdi işlemi yapıyorum burada. A2. Nokta üstte dedim ki 100 olsun değeri. B2. Nokta üstte dedim. 2A artı 25 eksi kök a diyelim mesela 215 şimdi bu a değerim benim enim olacak b değerim de boyum olacak Hemen şunu yapıyorum bu input olacağı için a'yı input olarak ata b'yi de bunu da kriyo parametre göndereceğiz bunu da output olarak ata yani kriyo parametrekten gelecek data input oluyor buradan kriyo gidecek veri ölçü output oluyor Şöyle show list deyip şurada show list var şurada isimler önemli çünkü bunların abi B diye isimleri var show liste şurada aliasın altında görünen isimler önemli Out yazıyor da out değil bunun B olarak görünmesini istiyorum buradan Krio'ya iki adet parametre gidecek yani A parametresi ve B parametresi Şimdi Şöyle bunu save ediyorum buradaki save ikonu da birazcık farklı Krio'nun içinden başlattığım için bakın normal sadece save disk ikonu olması gerekiyor burada şu an böyle üzerinde oklar olan bir disk konu var. Save and push diye bir açıklaması var üzerinde. Kaydettiğimde save and push was completed successfully diyor. Tamam aşağı indirdim tekrar. Bakın datamın içerisinde de sağ üst kısımda MedCat ikonu göreceksiniz. Bu bu datanın içerisinde bir gömülü MedCat sayfası olduğu anlamına geliyor. Yani başka data açtığımda bunu görmeyeceğim. Sadece bu data açtığımda bu ikonu göreceğim burada. Şimdi burada tek yapmam gereken şey. Burada bir ölçümüz var. Diğer taraftan da gelen bazı parametreler var. Buradaki ölçüyle diğer taraftan gelen parametreyi birbirine eşleyeceğiz. Tüm işlemin özeti aslında bu. Bunun için de Relation'ları kullanacağım. Relation bölümünde bakın. Alt kısımda Local Parameters vardır. Burada kürüneten AllSubLevels'ı göster dedim. Ne göründü? Bakın dikkat edelim. A parametresi. Input metketten geliyor, sorusu metket bakın. B parametresi output. A'yı değiştirebiliyorum şu anda, B'yi değiştirebiliyorum. Değiştiremiyorum. Neden? Çünkü B output olarak geldi. O zaman ben şunu istiyorum. A parametresini belirleyecek şey ne? Benim buradaki n ölçüm. O zaman A parametresine insert relations dedim, eşittir dedim. Bu n ölçüsüne eşit olacak. Peki? En ölçüsünü aldı metket. Yani buradaki parametre bu değeri atlamış olduk. Metketin içine gitti. Metket bize bir hesap verdi. B parametresi belirlendi B parametresini belirliyor. Boy parametresini, boy ölçüsünü belirleyecek. O zaman diyorum ki, boy eşittir. Yani insert relations diyorum. Yani burada şu kural var arkadaşlar, bilinmeyene eşitliğin soluna yazıyorsunuz o yüzden bunların yeri farklı. En yukarıda n sağda yazdım, aşağıda boyu solda. Yani alttakinde b met b o iki nokt üstte metket eşittir Boy deseydim olmayacaktı arkadaşlar. Burada boyu belirleyen şey metketten gelen parametre. Burada da en ölçüsünü belirleyen şey, pardon metket metketten gelen a parametresi belirleyen şey de benim n'e girmiş olduğum ölçü değeri. Tüm işlemin şeyi bu aslında. Özeti bu. Ve aslında bitti işlemim. Yapacağım bir şey bu kadar burada. Bakın eşittir dedim. Reagent dedim. Şimdi reagent yaptıktan sonra şu an benim en değerimi 50 değiştirebiliyor olmam gerekiyor. 291 tamam kalsın 291 olarak. Alt kısmına notification gelecektir bize. Bakın metketin update olduğunu yani güncel olmadığını söylüyor bize. Açmanıza gerek yok notification'ı. Şöyle yapıyorum. Metket sayfasını aç diyorum input output sekmesine bakın update input dedim bakın input geldi input'a göre output'u hesapladı o zaman tekrar save dedim indirdim aşağıya Regenet dedim modelimi Zaten 291'di n boy kaç olmuş 591 Doğru mu bakalım 590.235 Bir kere daha deneyelim Mesela buraya şu n ölçüsüne giremedim 120 gireyim Regenet ettim. Yine Notification MedCat Update oldu dedi. Burada yalnız gömülü worksheette arkadaşlar. Yani bunu her zaman yapmak zorundasınız yani. Yani değeri değiştirdiniz. Regenet ettiniz. Zaten Notification'ı burada gördünüz. O zaman hemen MedCat sayfasını açıyorsunuz. Inputları update et. Zaten sonucu hesapladı. Save dediniz. İndirdiniz aşağıya. Modeli tekrar Regenet ettiniz. Ne oldu? 254. Doğru mu? Kontrol ediyorum. Doğru. Bu birinci yöntemimizde. İkinci yöntemimizde hiç böyle gömülü worksheetle falan çalışmayacağım arkadaşlar. Medcat sayfasını da hiç açmayacağım. Yani burada update, update falan yaptırmayacağım. Şöyle onun başka bir örneği var. Benim de sevdiğim güzel bir örnek. Bununla ilgili bir datayı da açayım. Bunu kapatıyorum. Hmm. Şimdi elimizde böyle bir kavrama datası var arkadaşlar. Burada amacım şu. Şimdi iç datanın şeklini şemalı bir kenara bırakalım. Tamamen amacımız şu. Gömülü versiytle çalışmayacağım dedim burada. Eksonel olarak çalıştıracağım. Yani burada ben bir değer değiştirdiğimde bir input torkum var benim. Tork değerini ben gireceğim bir parametre olarak. Kriyonun içinden gireceğim. Hatta hiç metket sayfasını açmayacağım. Tork değerini gireceğim buradan. Sonra arka planda Creo Metket'in yaptığı hesaba göz atacak. Hiç açmayacak Metket sayfasını. Sonra hesap değerini bana getirip modelimi güncelleyecek. Bunu hedefliyorum burada da. Yani biz solver gibi çalıştıracağız aslında Metket sayfasını arkada. Şimdi bunu yapmak için burada henüz kurulmuş bir şey yok. Tek kurulmuş şey şu arkadaşlar, şu data üzerinde. Göstereyim değişecek olan şeyleri. Tork değeri gireceğiz dedik. O tork değeri Şurada bakın 3 tane gri parça görüceksiniz. Umarım görüyorsunuzdur şu anda. Evet. 3 tane gri parça görüyorsunuz. O girmiş olduğum değeri arkadaşlar. O parçaların sayısını değiştirecek, Plate sayısını değiştirecek yani burada. Şöyle bir görelim. Onu bir pattern kontrol ediyor burada. Patternim şu. Şu an herhangi bir şey bağlı değil o pattern'ı. Elde değiştirebiliyorum yani. 3 yerine. Mesela 5 yazdığımda. regenerate ettim. Bakın 5 tane disk geldi oraya. Ha, onunla birlikte ne değişti burada? Mesela yayımın boyu değişti. İşte şuradaki gri parça'nın konumu değişti bakın. Yine şurada bir gri böyle kovan gibi bir parça var. Onun şu yüksekliği değişti. Başka da değişen bir şey yok zaten. Bir kere daha yapayım bakın güncellemeyi. Mesela 5 değil, 2 adete düşür bunu dedim. Recenet ettim. Bilet sayısı 2'ye düştü. İşte yay boyu değişti. Parçanın konumu değişti. Tek kurulmuş olan şey bu aslında şurada bu an. Yani yay uzunluğu işte bakın işte yayın şekli falan değişiyor işte grip arçın konumu değiştiğinde onu olsun gibi sadece birkaç tane relation var burada. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar yani bu relation'ın hiç bilmeyenler veya relation'ın bölümünden korkanlar için yani eğer bir parametrik data yapıyorsanız veya bu tarz işler yapıyorsanız yani mecbur relation bölümüne gireceksiniz arkadaşlar. Bunun bir kaçarı yok. Bundan kurtulmanın bir yolu da yok. Bu, bu tarz işler yap, yapacaksanız eğer. Şimdi önce şunu yapalım. Dedik ki. Heh, hesabımızı da gösterelim. Hesap sayfamız da bu bakın. Şuradan ben göstermek için açtım yalnızca bunu. Bakın şurada bir Q in değerim var. Bu benim input torkum olacak ve bu M plate diye bir değeri hesaplıyor. İşte bu sayfada görmüş olduğunuz hesaplamalarla. Önce bunun mesela inputluğunu kaldırayım. Mesela 350 dediğimde plate sayısını 3 yapıyor. Veya işte 550 dediğimde 5 yapıyor. İşte 850 dediğimde 9 yapıyor gibi amacımız şu kriyo hiç metket sayfasını açmayacağım dedim yani ben şunu yapabilir metket sayfasını her defasında açıp işte input değerini buradan değiştirip sonra bunu tekrar göndertebilirim fakat onu istemiyorum ben direkt inputu kriyonun içerisinden girmek istiyorum yani kriyodan metket e gidecek bilgi ve metketten kriyo gelecek plate sayısı Tamam şimdi bu kısımda Direkt metket'i kapatabilirim. Hiçbir şekilde işim yok. Önce Cryo'da bazı düzenlemeleri gerçekleştiriyorum. Relations bölümünü açtım. Şimdi tekrar default relation'ları görelim. Şimdi Q in input torkum yani. Herhangi bir ölçü var mı? Yok. Bunu bir parametre vererek kontrol edeceğim. Lokal parametrelerde default parametremi oluşturuyorum. Q in mesela başlangıç default değeri ne olsun? 325 olsun mesela. Hadi 425 olsun. Hoşuma gitmedi nedense. Bir parametre daha belirleyeceğim. Disk sayısı. Disk sayısını da buradaki pattern'e bağlayacağım çünkü. Yani yine yine ben ürün ağacına gidip pattern unsuru aramayayım yani. Parametrelerde göreyim. Number of disk diye bir parametre verileceğim. Parametrelerde göreyim. Buradan değiştireyim. Ürün ağacında pattern aramak zorunda kalmayayım. Onda number of disks diye bir parametre çevirilelim. Başlangıç değeri 5 olsun mesela başlangıç değerini, yani sıfır bırakmıyorum Çünkü bazen şu oluyor relation tanımladığınızda orası sıfır olduğu için eşitlik sağlanmıyor hata veriyor size O yüzden bu tarz yani parametre bir şey tanımlıyorsanız verileşin onu bağlayacaksanız bir başlangıç değeri atayım Siz zaten onu atadıktan sonra direşinde bağladıktan sonra o mesela ölçünün içindeki olması gereken değeri alıyor şimdi şu yine herhangi bir relation atamayacağız Sadece şundan bros diske şu Paterni bağlayacağım arkadaşlar. Paterni az önce gördük zaten. Şuradaki disk paterninde. Şu P811'i kontrol edeceğiz burada. Bu neye eşit olacak? Number of disk parametresine eşit olacak. Şöyle bir verify yediğim birleşinimi. Yani bunu yazdıktan sonra şunu kontrol etmem gerekiyor. Number of diskimin şurada. Hmm. Şurada kilitli olmaması gerekiyor. Eğer eşitliğin solunda yazsaydım arkadaşlar. O zaman burası kilitlenecekti fakat bunu belirleyen şey ne yani p18 belirleyecek şey ne arkadaşlar yani p18 bilinmiyor aslında şu anda Number of disk parametresi belirleyecek bunu az önce söylediğimiz şey Şimdi bunu şöyle verifiye ettik bakalım değişiyor mu şu an 5 olduğu için mesela parametresi OK dediğimde ve zaten rejenet bekliyor model şu anda benden modeli rejenet ettiğimde bakın hemen parametreye yer alan değeri güncellendi pattern Number of disk parametresini eşitlemiş olduk Burada bir de şunu yapacağım ben Şimdi her defasında şunu da yapmak istemiyorum. Böyle parametrenizi açayım. Burada bir sürü parametrenin arasında parametreyi arayayım yapmak da istemiyorum. Şu an bu zaten çalışıyor. Mesela 4 yaptığımda, rejnet ettiğimde 4'e düşürecektir bunu. Böyle yapacağım bunu. Şurada annotationların var ekranda bildiğiniz gibi bakın. Bu Annotation'ları nereden yazıyoruz? Creo'nun Annotation sekmesinden yazılmış olan Annotation'lar bunlar. Şimdi Q in diye bir parametre belirlemiştim ben. Onu bir şurada göreyim. Şöyle başına en sembolünü koyuyorum. Q in 425. Şu üç noktalı geldi. or, 3 nokta görünmesin. Şu köşeli parantez içerisinde nokta 2 diyelim. Virgülden sonra 2 basamak görünsün. Aynı şekilde number of disk içinle sembolümü koydum. Number of disk parametresini buraya getir dedim. Bu da 4 olarak geldi. Aynı şekilde bunu da sadece 4 olarak görelim diyebiliriz. Şu köşeli parantez içerisinde nokta 0 dersem eğer aynen virgülleri virgülden sonra hiç basamak göstermeyecektir. Şimdi bakalım dedik ki yani bunu neden yaptık? Yani burada güzel görünüyor diye yapmadık bunu. Tools sekmesinde parametre gidip sürekli şeyi aramayayım diye. Buradaki parametre değerini aramayayım diye arkadaşlar. Yani aslında buradaki annotation'lar aktif arkadaşlar. Aktif. Parametreyi çağırdığım için Bakın mesela 4'tü. Şöyle üzerine çift klik yaptım. Yukarıda geldi zaten. Number of disk'in values'un ilgili diyor. 3 yap dedim. Regenet ettim. Bakın aslında oradaki parametredeki parametreyi değiştirdik. Çünkü ben az önce buraya parametreyi çağırdım. Bakın mesela 425'i değiştireyim. İşte 410 olsun. Bakın kontrol edelim parametriz ekranını. Neredeydi? Q in. 410 bakın. Annotation'ları da bu şekilde aktif kullanabilirsiniz. Çok güzel bir özellik kırıyor ee, gelelim şimdi hesap ile metketim ile artık burada bağlayacağım şeyler bitti, tanımlayacağım şeyler. Analiz sekmesine geldim. Az önce bakın nereye kullanmıştım. Şuradaki open create worksheet kullanmıştım oraya hiç gelmiyorum şimdi. Analiz sekmesinde şöyle bir analiz feature'ım var burada. Analiz feature'ımda prime analiz kullanacağım diyorum. İşte her zaman recent edilsin. Medes'in next'le devam ediyorum. Hatta buna bir isim verelim. Çünkü bu analiz feature'ı bana ürün ağacımda birazdan göreceğiz. Bakın hatta şu an ürün ağacının en sonunda solda görünüyor bakın. Yeni bir unsur oluşuyor şu anda, yeni bir feature oluşuyor. O yüzden bunun ismini bize soruyor. Diyelim ki bunun ismine amp plate calculator olsun. Böyle bir ismi olsun bunun. Next'e devam ediyorum bakın. Next dedikten sonra prime analizin işte detaylarını tanımlamam için Yeni bir pencere açılacak. Şöyle load file diyorum. Az önceki çalışma worksheetini şurada kayıtlıydı. Matket data da clutch break design. Şimdi dosyayı okudum bakın şu anda Matket dosyasını. Burada iki bölüm var. Creo Parametrikten Metkete prime ni metketten bahsediyor, metket prime'den bahsediyor yani kriyo'dan metkete gidecek bölüm, metketten kriyoya gelecek olan bölüm. Şimdi kriyo'dan metkete ne gidecek? Coin değeri gidecek. O zaman prime variable ekle diyorum. Artıya klikledim. Şu an bu metket sayfasının üzerindeki değer prime variable çağırdım çünkü. Kriyo parametrikte bunun karşılığı ne olacak? Kriyo parametrik parametre miydi bu? Daymışlığının parametre olarak tanımladık. Q in parametrem burada bakın parametrelerim burada listelenecek. Q in parametresi şu an kriodaki değerim 410. Alt bölümde de prime'den kriyo parametreye. Neydi prime'de metketli içerisindeki output'um? Mplate diye bir output'um vardı. O zaman yine prime variable olarak ekliyorum bunu. Mplate şu anda sayfanın üzerine yer alan değer 6'ymış. Fakat benim kriyonda 410 var. Compute dediğimde güncel değeri hesaplaması gerekiyor şu anda. 3 olarak değiştirdi bakın. Devam ediyorum. Şimdi close dedim oraya çünkü şu analiz feature devam ediyor aslında buradaki tanımlamalar. Definition'ı hallettik. Son olarak şimdi burada bir feature oluşacak dedik. Bu feature'dan o feature'nin yani kuru kuru gelmesine benim bir işime yaramıyor. O featureın bana bir kullanılabilir bir parametre vermesi gerekiyor ki ben o parametre ile buradaki number of disk'i birbirine eşitleyebileyim. Yani burada bana mcp mplace diye bir parametre verecekmiş yani. yani. Siz buna plate sayısı diyebilirdik buna. Veya sadece mplace diyebilirdik çok önemli değil. Yani şöyle bunu onayladığımda bakın unsurum sol alt bölümde oluştu. İçindeki parametreye bakıyorum. mcpnplace 3 olarak verdi bunu bana. Şimdi son yapmam gereken bir işlem kaldı. Relation'a gidiyorum. Yani o elde etmiş olduğumuz output'u ya yani input'u birbirine eşleştirdik ama output'u eşleştirmedik. Number of disk parametresini ne belirleyecek? Disk parametresini eşittir diyorum. Bu unsurun içindeki parametre belirleyecek. Yani ne parametremiz mi? mcp mplates parametresi. Fakat hangi unsurun içerisinde? 2.3 üst üste diyorum. fid, feature idsi, feature kimliği. Ne derseniz diyeyim buna. Feature idsi. İsmini yazıyorum. mplates. Kalk olan unsurun isminde. Kalıp bu arkadaşlar bakın. O. Unsurun Feature'nin parametresi 2 nokta üst üste. Hangi Feature'nin parametresi? FID alt çizgi Feature'nin ismi. Ve verify ediyorum bakalım. Number of disk e işledik. Number of Disk ne verecek? Patent sayısını verecek. Şu an OK dediğimde. Zaten 3 verdi bize. O zaman değiştirelim input torque'u. Bakalım çalışacak mı? 410 yerine 500 yapalım. Regenet diyelim. Evet şu anda çalışıyor bakın. Hatta şu kontrol edelim. Metket sayfası hiç açılmıyor farkındaysanız. Bir tane örnek yapacağım. Mesela 650 yapayım. Regenet edeceğim. Bakın 650'de 6 adet plaj sayısını verdi medket sayfası hiç açıldı mı? Açılmadı. Bağı nereden görüyor? Benim oluşturduğum analiz featureından. Zaten medket sayfasını oraya çağırdığımız için linki görüyor arkadaşlar. Sayfaya göz atıyor. Hesap sonucu neyse gelip buraya yazdırıyor. Bir de sayfa üzerinden kontrol edelim. Az kaldı bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle hesap sayfamız buydu. Şu an bu sayfayı kaydetmeyeceğim için istediğim herhangi bir değişikliği yapabilirim. Burada o zaten kayıtlı versiyonunu okuyor. Mesela 650 değil de 350 olduğunda 3 adet bilet sayısı verilecekmiş bakalım. Doğru mu veriyor? Zaten çalışıyorsa doğru veriyordur. Yine de kontrol edelim. 350'de 3'ü vermesi gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap sayfasıyla kriyo datasının arasındaki bağı da böylece kurmuş olduk. Şimdi bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar bayağı da uzattık webinar aslında biraz detaylara girdik. Sorunuz varsa sorunuzu alabilirim. Merak ettiğiniz bir konu varsa. Yine bu webinar arkadaşlar bizim Kriyo.tr YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Peki katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı bir webinar olmuştur. Hemen şunu ekliyorum. Eğer ki metketi denemek isterseniz direkt Google'a girip şöyle metket free yazdığınızda zaten metket Express free download geliyor. Buraya girip işte bilgilerinizi doldurup submit dediğinizde bir download linki gelecektir. Buradan metketi e, deneyebilirsiniz. Medket Express'in de farkı şu arkadaşlar. Yani 30 günlük bir deneme açıyor aslında size. 30 gün sonra programı tamamen kapatmıyor, sadece advanced fonksiyonları kapatıyor işte. Ne advanced fonksiyonlar? Mesela sembolik hesaplamaları kapatır, ne bileyim programlama hesaplamalarını kapatır gibi. Bazı advanced fonksiyonları kapatıyor, yoksa yine metkede açıp işte matematiksel işlemleri yapabilirsiniz, İçini kurcalayabilirsiniz yani. Bir soru gelmiş. Evet, ben teşekkür ederim. Cader ne demek? Peki sonlandırıyorum arkadaşlar webinarı. Hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.